Göl başına vardım gölleri çoktur Göl başına vardım gölleri çoktur Güzeller geliyor sevdiğim yoktur Çal vardı geldi Elmanfistanlı geldi Valla öldürdüm be. Güzeller geliyor sevdiğim adam, adam şeyden çıkar, İstanbul'dan çıkar Menzil'e gitti bile yol başından ekmek alacağım deyin çıkar Efendime söyleyeyim Oradan yani Ege'den çıkar Menzil'e giderken yol başından ekmek alacağım deyin Bir yerden ekmek almaz gelip bizden alır Ekmeğimiz çok meşhur yani Neden alır? İşte bu bir özelliğimiz demek ki yani Biz söylersek olmaz, bir takdir edenlerin ettiğini de söylüyor yani Meslek, dedem de benim fırıncıydı Babam da fırıncıydı sülale de fırıncıydı. Kala kala şimdi işi kardeş biz kaldık. Daha biz de bıraktık ama hemen kalmadı yani. Dedem de fırıncıydı benim. Babam da fırıncıydı, ben de fırıncıydım. Allah taşına, torbağına bereket versin. Çalıştık, doyduk. Epişme de değilik. İşte 8 yaşındaydık. 58. 68. 68'de dedemin yanında dedemin başladım. Allah Orta bıraktık. Nasip oldu, ustamla tanıştık. İyi ki de tanışmıştık. <gülüyor> Benle beraber üç kardeşim de yanında çalıştı zaten. Belki fotoğraflar seyrediyorsunuz. Üç kardeşim de yanında çalıştı, bak. Yani biz de ailece Cemal öğrettiği taktiklerle, meslekciliğiyle, meslek terbiyesiyle. Meslek terbiyesiyle yetiştik. 95'te belli ustamızın şeyindeyiz yani izindeyiz. Başla. Yani, baş, yani. Valla babamı ben çok gördük. Allah ondan razı olsun diyorsun. <gülüyor> bizim mahcup etmeyin ya. Yani. Bazen bunlardan gördüğüm saygıyı arkamı dönüyorum buradan ağlayarak çıkıyorum. Çocukların gösterdiği saygıyı yani. Allah razı olsun arasından babasından. Tabi bu da neden geliyor? Aile terbiyesinden geliyor. Bir insan aile terbiyesi olmasa hiç ki olmaz. Yani ben buna kasam anahtarını da almazdım. Kasada para olurdu, ne kadar ne olurdu. Öyle bırakırdım yani giderdim üstüne. Ama zaman zaman, zaman da bazı işe alanı değil korkardım. Bazı gelin dolandırılıp bolandırır değil. <gülüyor> evet. Yoksa şükür Allah'a Dürüstlüğü de başka yerine, dürüstlük başka yani. Sabah geldi senesi tanesi hamuru yorur, ondan sonra ocağa yakar işte. Ondan sonra yavaş yavaş başlarız. Yani şeyi beklerik, kısmetimizi beklerik, müşteriyi beklerik. Bizim ekmeğimiz yani Gaziantep değil de Güneydoğu'dan başarız. Türkiye yani adam sana ne diyorsun? Ege'den çıkar, yol başında ekmeği alacağın diye çıkar. Karadeniz'den çıkar, yol başında ekmeği alacağın diye çıkar. Nasıl tarif edelim ki bilemiyorum yani. Yoksa onları kullandığı ayağı biz de kullanmıyoruz ama... Demek ki farkımız var yani. Havası, evet. suyu, sakinliyeti... Evet. Ha bak. Görüyorsun, bak şu güzelliğe bak. Çek, bak şuna bak lan sen. Birazcık fazla güzel <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa, bak bunlar da Suriye ustalarımız. Bunlar da şıla Suriye giderse bu yeni yeni çabuk amirimiz. Yıllardır işte kendi aile belliimizle, ustamızla, kardeşlerimizle göl başında önce olarak. Kardeş kardeş çalışmaya, Güzel ekmek çıkarmaya, Gölbaşı'nın ismini daha güzel yerlere getirmeye. Her şeyden önce dürüstlük başarı yani. Burayla burayla bir olacak. Yani. Burayla ayrı düşünüp, burayla ayrı konuşursa hiçbir şey yapamazsın, hiçbir yere de varamazsın. <gülüyor> dürüstlük ayrı bir şey yani. Gölbaşı'na vardım tren duruyor. Gölbaşı'na vardım tren duruyor. Anam. Biz sağ geldi billa özürlüğün be anam beni diyor, Türkiye falan diyor, bana göre Türkiye'de değil. Evet. Bana da dünya, dünya çapında diyorum. Tabi yani tabi. İddialıyız bu günde de, yani Gölbaşı deyince ekmeğini almadan, ekmeğini yemeden gitmelerler. Ya başımıza gelen şeyler, adam yurt dışında geliyor, bavulun içine şey koyuyor. Ekmek koyup götürdüğünü gördüm yani 50 tane, 40 tane. Tabi tabi. Her şeyi bulabiliyorum diyor ama ekmeği bulamıyorum. Yani yoksa orada da yapıyor ama bu lezzeti, lezzeti veremiyorlar. Adam mesela, harbette İstanbul'da çocuğu var. Çocuk diyor ki, Babası sana ne getireyim gölbaşından diyor, o diyor ekmek getir, o bir tuhaf oluyor yani. Ya diyor ya, o yok mu? Hayır baba diyor, bana ekmek getir, başka bir şey istemiyor. Mermeketem ekmeğini getir diyor. Yok, göz başında geçeceksen ekmeğini yiyeceksin. <gülüyor> Sroganımız bu. Tek tırnak, bizim göz başına ekmeğinin böyle bir yapılması hem güzel yumuşak kalmasından dolayı. Zaten yani iki gün, üç gün dayanıyor ekmeğimiz. Hem de daha güzel bir şey yok. Yani diyorlar ya, nakış nakış işleri yok. Nakış nakış işliyoruz aslında. Her şeyinde bir şeyimiz var, emeğimiz var. Emeğimiz var, ya. hepsi bir yemek yanı. <gülüyor> Mesela bize de şey derler. Adıyaman'a yöresel zaten biberiyle, peynirliyle, abzer deriz. Etap var lahmacunlarımız çok güzel. Köme deriz, ev kömmeleri yapıyoruz. Gölbaşı tavası. Evet. Dövmecimiz. Abzu dediğimiz domates biberiyle sabah kahvaltısıyla. Tavasıyla yani diyorum ya o kadar geniş ki şeyimiz. Lahmacunlarımız zaten çok hoş. Evin mutfağı, evin evin mutfağıdır yani. Tavalarıyla, börekleriyle. Tamam. Ha! Haa, bir sulanlık Aslında biz ee, bir sulanlık mı istemiyorum ha. Aslında eşini seven herkes gölbaşıya taştırması lazım. Evet. <gülüyor> eşini seviyorsan gölbaşıya taştır. Atınından alı yoktur hey Üzerinde çubuğu yoktur hey Gölbaşında yol yoktur Git geleme hemen benim kızım Tel tel tellerine, kurban olan dillerine vay. Göl başında yol yoksun hiç gelemem emmin kızım Tel tel tellerine, kurban olan dillerine No. Son demeyelim ya bazen yorulduğumuz anlar oluyor. Ama o da bir tatlı yorgunluk ya insanlara son işte bu işten ekmek yok yani. Ekmek yiyoruz bu işten. Adam diyor ki başka esprisi de. Babam diyor bu suyu gönder ki baba diye şey diyor kızırsın ki yıkanacak diyor diyor. O adam ona isyan yani. <gülüyor> <gülüyor> Suyumuz da kızını diyorlar ordan yarım yani. başka bir şeyden der yani. O adam fısıltı gıcıktırıyor o da gıcıkıyor adam onun için. <gülüyor> Sağ ol sayın abi. Gel sen, gel sen de şeye de. Gel Ya işte bu işler beylerdi Yok yok zor yok zor değil zor değil Severek, severek yaparsan zor değil Allah bereket versin yani severek yapacaksın İyi terlersen güzel olur terlersen daha güzel olur işte vücudun açılır Kazandığın parayı hak ediyorsun Yani belki sana robotaj yapmasam terlemem de Lopataş yaptığımız için biraz sıkıntı olabiliyor yani diyorsa yok, yok yok Allah bereket versin, çalıştık doyduk Allah'a şükürsün ya, yani, almadığımız hiçbir şey kalmadı Gör, Görmediğimiz bir şey kalmadı, yemediğimiz hiçbir şey kalmadı e, Ne olacak yani bu sanatın sayesinde Üç defa dört tava biz sıfır araba aldık Bugün bir araba beş yüz milyar Aynen ben daha Emekli olalı Allah, kaç sene oldu, da oldu? Emekli olalı 2004 yılında oldu da tam bayakalı altı sene oldu <gülüyor> Güzel bir <mi> duygu. Hasta <gülüyor> ustamızla. Keşke yani elimizi sağlamız yerlerse de çalışsa. Sağlamız yerlermedi için işte isterseniz. Yani ben de... Peki şimdi senin mesleği, gölüm rahatlıyor dediğin, kazanıp zevde dediğin şeylerde gelişiyor mu, gelişiyor mu? Ya pek az yani şimdi İlyas kim veya diğer ne severek ama pek az. Bir çoğu gitti, gezdi, tozdu, iş bulamadı, geri geldi yani. Doğru bir sanata katıldı ama Allah bereket versin Biz kazandık yani. Yorulduk ama kazandık. Yorulduk ama kazandık. Ekmek var usta. Var alıverin müdürüm, hoş geldin. usta mi Fark etmez iki aynı aynısı. Fark he. etmez müdürüm. Çeşit <gülüyor> piri burada. Çıkak Demrut Dağı'na, kurban ah Gel beraber bakalım, güneşin doğuşuna Gel beraber bakalım, güneşin doğuşuna Lelele le, le, sakine, niye gittin tütüne? Ah lelele le, le, sakine, niye gittin tütüne? Gel beraber kaçalım, bak gidiyor makine Gel beraber bakalım, bak gidiyor makine dağın başında heykelleri karşında Nemrut dağın başında heykelleri karşında adı yaman kokuyor toprağında da şimdi şu gölbaşı kokuyor toprağında taşında Bu da Bu rahmeti Seydu ustamız o da Besli Yıllardır çok elemanı yetiştirdik. Gölbaşı'nın meslekte önce olan bir ustamız. Seydik Allah'sı. Biz ilk, ilk başlangıcımız onunlaydı bir 5-6 ay benim ustamdı. Allah Allah, tavırsız Allah! Nerede? Menzil fırında. fırında. Ondan sonra ustamın yanına geçtim. Zaten 5-6 ay sonra ondan sonra ustamın yanında yetiştik tamamen. Allah rahmet eylesin. Yani bizim yanımızda Gölbaşı'nın değerli, değerli bir, bir ustasıydı. Yani mekanı cennet olsun. Çok emeği var bu Çok efendim. emeği var bu meslekte. Yani sevdiğimiz bir evet. ustaydı. İkinci fotoğraf da Zaten biz üç kardeşiz bu fırını işleten. Birimiz yok burada, yani birimiz burada O da çok, çalışıyor da de yazıyor. E, ustamla beraber yani her anımız değil mi? Babamızdan çok gördüğümüz. Şey mi, bugün değil mi? E, Hep beraber işte yıllardır yani hiç bağımız var, kopmadan Biz iş yeri açtık, Aynen, ustam işleri çalıştırdı. Yani gönül bağımız var, gönül bağ olursa. Öbrelere ayak bağlı oluyor kalanı. <gülüyor> ya işte bir, bir ha, e, insan, bunlar bir evlat gibi değil de ne bileyim evet. ya bazen gidiyom ağlıyorum. Bir gün gittim bir tanesine dedim ki ya bana iki tane ekmeği aç ekmeği aç dedim. Çocuk yani o hali var ya bizim aşağıdaki ekmeğin birini verdi birini vermedi. Niye vermiyor hal ettim? Onu ucu katlandırsaat evladım. Para mı veriyorum dedim. Her bir olur mu sadece dur ya böyle ben hilesini açacağım. Zorca kaldım ben de arkamda ağladım. <gülüyor> Allah razı olsun bunlardan yani. Burada Somuncu Baba Türbesi bizim en büyük dilimizdir ha. Tomucu'nun pirisi. Bu da da ustamın yanında ilk ocağa geçtiğim bir fotoğraf. Ee, pasta var, ayağımın altına, altına pasta koyup yaptığım bir fotoğraf. Boyu yetmiyordu evet, evet. Ee, Boyum yetmiyordu. Boyu yetmiyor. Yaşımız evet. daha 14'ler 15'lerinde. İlk ocağa geçtiğim ilk ekmek atışımı onu da Böylece şey yaptım. Hem de yukarıdaki yazıyla birlikte Uçak, işleyerek. Usap'ın nısrarı var ya. Asla yazın hikayesi burada belli oluyor. Ya. Çıraklını yapmadığımız için ustası olmadı. Çok genel şey demiyorum. Ustamın yanına yetiştik. Yani çocukluğum diyorum artık 13-14 yaşlarımız geçik. Piş, i̇yice piştikten sonra bir yer açmaya karar verdik. Yani dedik ya çıraklını yapmadığımız için ustası olun, olmadı. Karnım, pişmeden, Geçiş, pişmeden, pişmeden olmuyor bu iş. Pişmeden açalım depresil oldu yani yapamadılar. Abise şey kaçtı. Can yok bu. Aa, şey ya, bu şeyle olmuyor. Sen Sen de de olmuyor. parayla. bu iş parayla yapılmıyor bir defa. Pişeceksin. Pişeceksin. Yani öyle müşteriye kızmakmış. Müşteri ya müşteri değilim ya. Garson. Servettir. Viyar evet. gandırıp durma, yerden yerlere vurma. Gönül zevki sefada çalar zavul azurna. Çalar da zurna. Çaça ince havadan gülmedik alamamaktan bu millet neler çekti Uustay ile çırafan Uusta ile çıraftan Çalça ince havadan gülmedik alamaktan bu millet neler çekti Uustay ile çıraftan Uustay ile çıraftan 3-5 usta Selamlar eşe de usta Öyle bir zamandayız Cümbürce matasta Cümbürce matasta Çal çal ince havaktan. Gülmedik ağlamaktan Şu millet neler çekti Usta ile çıraftan Usta ile çıraktan Çal çal ince havaktan. Gülmedik ağlamaktan, sümürletmeler çekti Mahmud ile Hızırdan, Mahmud ile Hızırdan.